Evet, benim basite indirgenmiş nakliye şirketimde nakit akış tablosunu bakalım, daha iyi anlayabilecek miyiz? Birlikte görelim. Tüm harcamaları ya da bin nakliye şirketinde yer alan tüm ayrıntıları göstermeyeceğim. Yapmamız gereken tek şey, muhasebe işlemlerine dikkat etmek. Şimdi, bu mali yılın başında, şirketi başlattığımda 60 bin dolarım vardı ve örneğimizden anlaşıldığı gibi bu 60 bin doları harcadım. 60 bin dolara kamyon satın aldım. Nakit akış tablosunda bunu, 60.000 doları yatırım harcamasında kullandım olarak göstereceksiniz. Bazen bunun adı maddi duran varlıklardır. Maddi duran varlıklar. Dolayısıyla bu 60.000 doları şuraya, yatırım harcamasına yazacaksınız. Bunu birazdan daha iyi anlayacağız. Şimdi unutmayalım, nakit akış tablosu bir bakıma kârı, başlangıç ve yıl sonu kasa hesabını denkleştirmenin bir yoludur. Bunun üstüne şimdi biraz düşünelim. Karımız şurada bulunan rakamı alıyoruz. İlk dönem için karımız 30 bin dolar. Alacaklar hesabı açısından bilinmeyen bir şey olmadığını varsayıyoruz. Borçlar hesabı açısından bakıldığında da yıl içinde bir şey değişmediğini varsaydık. Ve bir başka konu amortisman. Ve bu videoda amortismanın nakit akış tablosuna etkisine konuşacağız. Bunun sonucu olarak, ilk rakamımız şu amortisman değeri var elimizde. Bu, kamyonun amortismanı, kamyona harcadığımız paranın tümü değil. Maliyeti 3 yıla yaydık. Dolayısıyla 20 bin dolar kamyonun yıllık bedeli. Ve her dönem için kamyonun amortismanı 20 bin dolar. Burada göstereceğim şey, nakdin işlemler sonucunda nereye geldiğini anlamak. Buradaki amortismanı kâra eklemek istiyorum. İşlemler sonucunda nakdemizin 50.000 dolar olduğunu görüyoruz. İlk yıl pek anlaşılamayabilir ama bir şeye dikkatinizi çekmek gerekiyor. Her dönemde göstereceğimiz bu 20.000 dolar harcama bu ikinci dönem ve üçüncü dönemde daha belirgin olarak anlaşılabilir. Bunu bir, bunu bir harcama olarak gösteriyoruz ama 20.000 dolar ikinci yıl ya da üçüncü yıl kasamızdan çıkmadı. Bu geçmiş yılların bazı harcamalarını burada gösteriyoruz. Dolayısıyla bir nakit akışı söz konusu değil. Dolayısıyla bu dönemlerin sonunda amortisman bedeli nakti işlemlerden çıkarmak için faaliyet karına eklenmelidir. Diyebilirsiniz ki bu 60 bin doları ilk yıl harcadık ve burada yatırım harcamasına gider. Bu nakdin nedeni faaliyetler değil işin kendisi. Bu sadece yaptığımız bir yatırım. Her şey yolunda çünkü gördüğümüz şu faaliyetlerden 50 bin dolar nakdimiz var ve bu anlaşılabilir bir şey çünkü gelirimiz de 100 bin dolardı. İş gücü, nakit iş gücü, çalışanların ücretleri 50 bin dolardı. Dolayısıyla da kârımız 50 bin dolar. Bu bir nakit harcama değildi. Bu nedenle faaliyetlerden 50 bin dolar aldık. Ama yatırım harcamasında 60 bin dolar harcanmıştı kamyon için. Dönem sonu nakit durumumuz 60 bin dolar artı. 50.000 bin dolar eksi 60 bin dolar. Dolayısıyla dönem sonu nakdimiz 50.000 bin dolar. Bir sonraki döneme gidersek şimdi durum daha anlaşılır bir hale gelecek. Buradaki dönem başına aktimiz 50.000 bin dolar. Bir önceki dönemin dönem sonu rakamı da bir kez daha 30.000 bin dolar. Şimdi karı amortismana eklediğinizde 50 bin dolarlık faaliyet karını ulaşırsınız. Bir önceki dönem gibi, daha doğrusu faaliyetler sonucu nakit demeliyim çünkü faaliyetlerimiz değişmedi. Oldukça düzenli, istikrarlı bir işimiz var ama bu yıl hiç yatırım harcamamız yok. Dolayısıyla bir önceki yıl kullandığım kamyonu kullanıyorum ve, ve bu durumda şimdiki dönem sonu aktimiz, dönem başı aktimiz 50 bin dolar. Faaliyetlerimizden 50 bin dolar elde etmiştik. Şimdi dönem sonu aktimiz 100 bin dolar. Dolayısıyla bir önceki yıl kullandığım kamyonu kullanıyorum. Bu durumda şimdiki dönem sonu aktimiz, dönem başı naktimiz 50.000 dolardı. Faaliyetlerimizden 50.000 dolar elde etmiştik. Şimdi dönem sonu naktimiz 100.000 dolar. Faaliyetlerin sonucunda olan nakt'e baktığımızda ve bunun nakit akış tablosunda nasıl oluştuğunu değerlendirdiğimizde, bu amortismanı neden tekrar ekledik diye anlayabilirsiniz.